Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün çok güzel bana gelen, yani bir videoma yorum olarak gelen bir fikri videoya çeviriyorum. Ee, bir çekim yasası e, videomun altında. Five Minute Journal yani 5 dakikalık günlüğümde, e, sanırım bu günlüğü anlattığım videoydu zaten. E, yer alan challenge'lardan bahsetmemi istemiştiniz. Ve bu fikir benim çok hoşuma gitti. Videoya başlamadan eğer kanala abone değilseniz hemen aşağıdan yani abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve podcastimi hem Spotify'dan hem de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet. Çünkü aslında bu 5-Minute e, Journal'a göre Weekly Challenges dediği bu challenge'lar yani alıştırmalar diyeceğim ama aslında challenge kelimesine hani biz de çok hakimiz. Challenge'lar asıl e, farkın olduğu ve asıl çekim yasasını hayatınıza soktuğunuz kısımlar diyor bu defter. Çünkü bütün aslında içinde bulunan challenge'lar sizi konfor alanınızdan dışa çıkmak için cesaretlendiren çalışmalar. Ve burada aslında haftada bir böyle random bir şekilde veriliyor bu challenge. Ancak ben bu videoda size 10 tanesini seçip konu aldım. Eğer beğenecek olursanız bu videoyu 10-10-10 devam şeklinde yapabiliriz. Ama en azından şu an 10 hafta boyunca bir kenara not alıp istediğiniz hafta istediğinizi kullanabileceğiniz bir challenge olsun istiyorum. Ee, belki siz bir gün seçebilirsiniz bu challenge'ları yapmak için. Belki o, o gün birden uyandığınızda ay içimden bugün bir challenge uygulamak geldi diyebilirsiniz. Hatta bazen şey bile olabilir. Çok hoşuma giden bir yöntemdir o da. Belki küçük kağıtlara bu challenge'ları yazıp bir kavanoza atabilirsiniz ve challenge'ı yapmak istediğiniz gün kavanozdan görmeden çekebilirsiniz. Bu da güzel. Çünkü bence bu defterdeki en güzel şey hani birden tesadüfen o gün o challenge karşınıza çıkıyor ve aslında hiç belki o modda değilken size çok farklı bir aksiyon aldırıyor ya Burada hatta şöyle çok güzel bir şey yazmış. Onu da anlatmak istedim. Çünkü bence çok komik ve tatlı. Diyor ki yani bizim atalarımız dünya üzerinde var olduğundan beri challenge edilmek üzere yaratılmış. Ama işte o zamanlar onların challenge'ları neymiş? işte belki eksi 30 derecede canlı kalmak, işte ateşi bulmak, neyse yani hani işte ışıksız bir gün geçirmek, hani tarihi böyle gezdiğiniz zaman çok gerçekten işte bir savaşa el katlatmak. ama hani insanlık aslında oluştuğundan beri hani hep bir challenge üstesinden gelmek üzere inşa edilmiş yapımız ve diyor ki yani bir challenge'ce karşı kaldığında bunun sayesinde bir şeye Adapte olmaya başlıyorsun ve kendini değiştirebilme özelliğin var. Ve hani ne yazık ki tabii diyor hani biraz dalga geçiyor artık bugün diyor. İşte bizim karşımıza çıkan challenge'lar işte oyunda 3. bölümü geçmek, geçememek. Tabii ki bu böyle değil. hani Tabii ki de çok e, hepimizin farklı farklı dertleri var biliyorum. Bu biraz T'ye almış ama. E, hani bu yüzden de diyor bence kendimizi küçücük de olsa hayatın böyle basit, anlarında bile challenge ederek kendimiz daha çok geliştirebiliriz. Ve hani hep bu, bütün bu burada aslında anlatacağım challenge'lar sizi daha çok çekim yasasına doğru, yani çekim yasası enerjisine sokacak çalışmalar diyeyim. Ve hepsinin aslında amacı korkularınızı keşfetmenize yardımcı olmak ve gelişmenize yardımcı olmak. Ve diyor ki yani bütün challenge'lara bir misyon bir görev olarak yaklaşın. Ve bunu bir deney gibi düşünün. Ee, bir bakarsınız ki diyor sürece ayak uydurmuş ve bundan zevk alıyor olabilirsiniz. O zaman hazırsanız 10 tane challenge'ımıza geçelim. Ben size önce challenge'ın challenge ne olduğunu söyleyeceğim. İngilizcesini ve Türkçesini, İngilizcesini duymak isteyen olursa diye. Daha sonra da onun hakkında birazcık böyle örneklerle konuşuruz. Böyle bir Fazla uzatmadan başlayalım. Birinci challenge'ımız Write a text, email or letter of gratitude to someone today. Okay. Diyor ki bir mesaj, bir email ya da bir mektup yaz. Bu, mekt bu yazı birine olsun ve bu yazı da o kişiye olan minnettarlığını anlat. Yani bunun amacı aslında eee hayatındaki herhangi birine hayatında olduğu için şükran duyduğunu, şükrettiğini anlatmanı istiyor. Biliyorsunuz çekim yasasında şükür çok önemli bir kısım. Ee, bu da bence çok güzel hayatınıza bunu sokabilecek bir şey. Hem bu şükür enerjisiyle kendi çekim enerjinizi arttırmış olacaksınız hem de bu şükür enerjisini başka bir insana geçiriyor ve onu çok mutlu ediyor olacaksınız. Her zaman hep bu enerji konularında hani birini birinin enerjisini iyileştirmek daha da sizin enerjinizi iyileştirir diyorlar. O yüzden bence bu çok güzel bir çalışma. Hani burada demiş mesajda atabilirsin, emailda atabilirsin, bir mektup da yazabilirsin böyle ama birine bugün böyle bir yazı yaz. İkinci challenge. Bunu gerçekten çoğunuz çok zorlanacağını düşünüyorum ve "Aa hayatta yapmam." diyeceksiniz ama take a break from social media today. Bugün sosyal medyadan uzaklaş. Sosyal medyaya bugün ara ver. Şimdi benim işim sosyal medya ile ilgili olduğu için bir kısımda, bak sosyal medyaya bir şekilde bakmak zorunda olduğum için ben bunu çok yapamıyorum ve böyle yapma aşkıyla tutuşuyorum açıkçası. Gerçekten bence bunu haftada bir bile yapabilirsiniz. Ama yok eğer ben de uzak kalamam bir sebebim var ya da yapamam falan diyorsanız bence bunu mutlaka bir challenge olarak uygulamaya çalışın. Ee, bu tarz challenge'larda bence insana en çok koyan diyeyim bir elinin hep telefona gitmesi ve hani aslında bütün boşluklarını da sosyal medyayla dolduruyor olduğunu fark etmek bana koyuyor açıkçası. Yani ya bu kadar mı aciziz ya? Bu kadar mı hani her boş anımda ona bakmak istiyorum. Bunu değiştirmek çok, çok yani bunu azaltmayı çok istediğim bir şey ve üstüne çalıştığım bir şey. O yüzden bence bu challenge çok güzel. Üçüncü challenge. Leave a positive review on a product or business that has changed your life for the better. Diyor ki bir ürün için ya da bir marka için e, ya da bir iş için e, güzel bir e, yorum bırakın ve bu, bu ürün ya da bu iş ya da bu marka sizin hayatınıza bir şekilde dokunur sizin hayatınızı bir şekilde değiştirmiş olsun yani bu belki işte belki sweatshirt, bir tane sweatshirt'ünüz var her gün giyiyorsunuz muhteşem muhteşem Muhteşem bir sweatshirt sizin için. Çok rahat. İşte gidip onun markasına belki ben bu sweatshirtleri çok seviyorum. Çok güzel yazmak. İşte belki küçük bir girişimci desteğiniz oldu. Girişimci birinden bir bardak almıştınız. Gidip onun Instagram'ını belki paylaşmak. Ya da onun Instagram'daki postuna güzel yorum bırakmak. Ya da herhangi bir şeye aldığınız, satın aldığınız bir şeye, belki yani en basitinden bir trend yoldan bile aldığınız bir şeyin altına belki bir yorum bırakmak. Çünkü yine aslında o birinci challenge da hani sizin enerjinizi yükselten, aslında öbür kişileri destekleyen ve enerjisini yükselten şeyler kısmına giren bir challenge bence. Güzel, kolay, kesin yapılması lazım. Dördüncü challenge. Take a ten plus minute walk in a peaceful setting today. Bugün 10 dakika ya da daha çok zaman alarak zaman harcayarak bir yürüyüş yap ve bu yürüyüşü çok güzel bir alanda gerçekleştir. Bu tabii ki de eğer kolay bir şekilde bir parka, bir deniz kenarına ya da sizin için güzel tanımı olan bir yere ulaşamıyorsanız yürüyebileceğiniz bir yerde de yürümek olabilir. Ama minimum 10 dakika bile olsa yürüyün bugün diyor. Beşinci challenge Call your mom, dad or any other family member you care about just to say hi. Bugün diyor anneni, babanı ya da başka bir aile üyeni sadece merhaba demek için ara. Şimdi bu mesela işte benim gibi eğer anne babayla sürekli her gün konuşan zaten insanlarsanız bence bu challenge böyle çok da aramadığınız bir aile üyesini aramak için çok güzel bir fırsat. İşte bir dayınız, halanız, kuzeniniz olabilir, dedeniz, anneanneniz hani çok da ayda yılda bir konuştunuz ya da böyle çok az konuştunuz ya da belki siz aradığınızda mutlu olacak birini aramak yine enerjimizi arttıracak. Ve 1 2 3 4, 5 6. challenge'ımız. Give someone you know a thoughtful compliment. Think about who this person is and what you genuinely admire about them. Be specific. The orkif. Bir tanıdığınız, bildiğiniz birine bugün böyle çok düşünceli bir iltifat da bulunun. Ama diyor Güzelce bir düşünün diyor. Bu kişi kim? Ve bu kişiyle ilgili gerçekten dürüstçe böyle hayran olduğunuz nedir? Böyle çok spesifik olun diyor yani atıyorum. Ne olsun şimdi işte. X arkadaşım ben senin her konuya neşeli yaklaşımından çok hoşlanıyorum. Takdir ediyorum. Çok güzel bir huy bence bu. Gibi. Yani çok hani daha spesifik olun diyor. Gerçekten o insanda neyi sevdiğinizi bulun ve böyle spesifik bir şekilde ona bu konuda itifak. Her seferinde çalıcının rakamını unutmam. Yediğiniz challengeımız. Lay on the floor on your back with your eyes closed for five minutes or longer and just breathe. Diyor ki yere yatın. Minimum 5 dakika ya da isterseniz daha uzun. Da yerde canınız acırsa tabii ki mat. bir metiniz varsa yoga metiniz onun üstüne yatın. Yoksa koltukta yatın, yatakta yatın. Yerde yatmayın. Gözlerinizi kapatın diyor. Yatın diyor. 5 dakika. Sadece nefes alın. Daha çok kalmak istiyorsanız orada daha çok 8. challenge okay. Take the stairs instead of elevator or escalator today. Evet. Birazcık acı verici bir challenge. Diyor ki bugün e, asansör ya da yürüyen merdiven yerine normal merdivenleri kullanın. E, tabii ki bu çok yüksek yerde yaşıyorsanız biraz acı verici olacak ama bence burada da e, farkındalığı çok yükselten anı ya da genel olarak basit bir gününüzdeki anın aslında ne kadar değerli olduğunu hatırlatan bir çalışma. Sizin belki 3 saniyede 4 saniyede çıktığınız 6 katı yorularak çıktığınızda, kendi enerjinizi kullanarak çıktığınızda nasıl bir his yaratacağını göstermesi hoş bir farkındalık çalışması. challenge. Listen to music you have loved when you were younger but haven't heard in a long time. Diyor ki bir müzik açın. Müzik dinleyin, ama bu müzik sizin böyle çok gençken, çok küçükken, çocukken, gençken ne zamansa seçiminiz çok sevdiğiniz, size çok güzel şeyler hissettirmiş bir müzik olsun ve bunu bayağıdır duymamış olun. Ya bence bu çok güzel çünkü ben ben ben özellikle müzik konusunda e, duygularımı çok e, çalıştırdığını düşünüyorum müziğin. Ee, gerçekten o şarkıyı, o müziği dinlediğim ana ve o an yaşadığım hislere o anki bana e dönebiliyorum bir şarkıyla. Bence o yüzden bu çok güzel bir çalışma. Özellikle çok uzun süredir duymuyorsanız böyle birden bir şarkı açıp o eski bir size gitmek, hem sizin bugün nerede olduğunuz ve o zaman ne nerede olduğunuz, belki o zamanki duygularınız, hayallerinizi hatırlatarak sizin böyle o sürecinizi kafanızda canlandırmanızı yerine edecek bir farkındalık çalışması. Çok güzel. Onuncu ve sonuncu challenge. Share a kind smile with a strange. Evet. Tatlı bir gülcük paylaş bir yabancıyla. <gülüyor> ya Aslında bu e, kültürümüzde ya da alışkanlıklarımızda çok olmayan bir şey bizim. Ama ben Amerika'da yaşamaya başladığımdan beri böyle çok hayatımda olan bir şey bu. Çünkü gerçekten burada böyle hiç tanımadığınız biri size geçerken günaydın diyebiliyor. Birden kafede biri kalkıp gelip elbisen çok güzelmiş diyebiliyor. Başka ülkelerde nasıl, tabii ki bilmiyorum oralarda çok yaşamadığım için ama burada öyle bir kültür var. Özellikle Los Angeles'ta. Tabii hani zannetmeyin herkes öyle. Aynı zamanda Suratınıza bile bakmayan bir komşunuz da olabiliyor. Hani tabii ki insanların nereden geldiğine göre değişiyor bu ama gerçekten burada hani en azından bizim kültürümüze göre baktığımızda daha böyle bir yabancılar arasında konuşup iltifat etme ve güzel e, bir duygu alışverişi yaratma eğilimi var diyeyim. O yüzden bence bu çok güzel. Bizi konfor alanımızdan gerçekten çıkaracak bir challenge. Belki bir kafede oturuyorsunuz, bir kızın elbisesini çok beğendiğiniz, bunu, ona bunu söyleyebilirsiniz. Bir yaşlı gördünüz, belki ona gülümseyebilirsiniz, iyi günler diyebilirsiniz. Ee, ya da gerçekten uzaktan geçen tatlı bir çocuğa gülümseyebilirsiniz, sizi nasıl rahat hissettirecekse. Ama aslında yine hani o hiç tanı, bu sefer hiç tanımadığımız birine o enerjiyi aşılıyoruz ve enerjiyi geri alıyoruz aslında. Evet, challenge'ların sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok zevk aldım. Lütfen beğendiyseniz bu videoyu e, baka yorumlarda bana söyleyin ki diğer challenge'larla da video yapayım. E, bütün bu challenge'lar umarım hayatınıza bir noktada dokunur. Bunları uygularsınız. Çünkü gerçekten hepsi Çekim yasası enerjinizi çok arttıracak çalışmalar. Videodan ayrılmadan kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi. Orada çok fazla Amerika'da yaşam ve Los Angeles'la ilgili şey paylaşıyorum. Ve aynı zamanda podcast'imi hem Spotify'dan hem de e, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz.